İnç gençleştirmede yeni nesil ve etkili bir diğer yöntem de gençlik aşısı. İçerisindeki bol miktarı görünük asit bulunmaktadır. Bununla birlikte kolajen etkisiyle %1 germe etkisi yaratmakta. Aynı zamanda parlaklık, nem ve ışıltık katmaktadır. Bizi de gençlik aşısında ince karışıklıkların tedavisinde, akne ve sıkarların tedavisinde, leke tedavisinde, cildin ve parlaklık kazandırmak için aynı zamanda da yüzük germe etkisi için sık olarak kullanmaktayız. Yüz dışında boyun ve dekolte bölgelerinde de gerçek kaşısını tavsiye ediyoruz.